Shit. I hate things. Don't there worse things to worry about here? Yeah, de... I'm. korkusuna gel abi, olmaz kardeş. Like. Ah, ah. burnundan küçük bir burnunda, neyse. var.easing. Be right. Just lay down and rest for a bak, beni Oyun <gülüyor> <bir tane gülüyor> kadar burun yapacağım Duvar, Karakter de geliyormuş <gülüyor> <gülüyor> <Hayır. gülüyor> He şey bak, Bolverine benziyor. Bolverin çok da şey yapmadı aslında benim. Bolverini kabul edebilirim. Ama bu yol verin. Hey. Ya ayıl. Hey. <gülüyor> <gülüyor> I'm Leo. Vincent. Vincent, thanks. Ya Demeci. böyle teşekkür edersin işte. Ya teşekkür etmedim teşekkür. Eminim. Nerededim <gülüyor> yani anlatabiliyor musun geri kesin? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. <gülüyor> picture now could you do me a favor like what there's something I need what's that exactly nothing man. it's simple I just need you to watch my back while I get it that's all sorry not interested know what I'll do it myself wait, wait wait what you can't just walk out of here of course I can we're both gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. Alright, alright, I'll help you. Just don't get caught. Ya, bu arada okay. Ya yardımın öyle çok da ihtiyacım olan bir şey değil söyleyeyim. Tamam abi hiç şey yapmayacağım bana <gülüyor> Şaka. Adag. I'll distract the nurse. Just watch out for her. Önce yat yat <gülüyor> bir hemşire gelsin Madım, çerçeabı hemşireyi. Abi bir şey geldi aklıma hemşireyi bayıltıp dolaba tıkalım. Aynen abi. Yandaki gardiyanlar da zaten afiyet geldi. What can I do for <gülüyor> you? Up up. Orda garp var abi. I've got a sore <gülüyor> throat. Can I have some water, please? Sure. I gardı a way şey misin? Ee, şu an herhangi bir şey yapamıyorum vallahi. Here we go. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. Shit. <gülüyor> <gülüyor> needs to do something about that guard. So uh how did you end up working in a prison? I've lived here by my whole life so it just kind of made sense. Ah! Love. <gülüyor> Look what you made Adan. me do. Aşk, aşk, aşk, aşk. Captain is gonna kill. Lan, lan, lan. <gülüyor> Tayda yarım saat. Demek şey üstünü falansın. sındı. Ah, canım needs. Sonra da sıcak kahve döküldü mü bahadır? Ya, birkaç kere abi. Ya bu arada Bey Whiç'te külbet bu Anything else? Aa, gerçekten açım. Acı çekiyorum. Yeah, I've got this terrible pain. I need for it. What type of pain? <gülüyor> tam baş ağrım vardı erken. Ya hemşire de bu arada 50 kere falan arkasını döndü, o tarafa baktı yani nasıl görmedi bilmiyorum. <gülüyor> Oğlum duvarlarda ile ile gittim bu arada. Görmedin mi? Hayır. Senin yatan olduğu yere doğru döndü kaç kere. Ha ya tam dikkat etmeni istediğini görmesi lazım Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. Pardon. Sen maklısın, Vincent maklı kardeşim. Pardon, diyor muyduk biz? Diyor mu? Ya daha kim olduğunu bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya işte yani bir yerde şey yapacağız karakterleri artık tanıyacağız yavaş yavaş. Hangisinin lan sen? Acı söyle. Akımda mı? Bahadır. Aa, bilmiyorum. <gülüyor> Bana <gülüyor> <gülüyor> İnsan bir durum kendine bakar atınca bu arada ben birer çikolata ile cevaplıyorum açamadım. <gülüyor> yani onu aldın diye dışarı çıkabilecek miyiz? So, what's plan? <gülüyor> tabii ki de o en büyük kanatta. I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Ya bu arada Come direkt gelip now. böyle söylüyor musun bu yani? Ya tabii ki de. Plana benim de dahil olmam lazım. Yardım ettim o kadar. Ya inanılır gibi değil abi. Daha public bir alanda söyleseydin bunu. Tüm gardiyanlar duysun falan abi. Yanımızda Look, kimse yok. Bakın, Hey! What? Bu arada paket açıklamaması sure, için Not my problem. Just offering my help here. And you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? Yeah. You're trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? talking <gülüyor> <gülüyor> to the walls are thin in here Am I supposed to believe that let's just say that you we both want him dead <gülüyor> you don't know shit about me man maybe not but Harvey killed someone very close to me with or without you I'm going after him Burnunu çek de yüzünü But I'm pretty damn sure our chances would be <gülüyor> a lot better if we worked together, and you know that. Uy. Ya yapma ya, olur. <gülüyor> yapma şu karar Bak ha, ne bu kadar sert ve kararlı bakıyor. Hangi abi? Ya burnum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şu sandalye umarım sürekli çıka çıka sizi rahatsız etmiyordur. Şöyle biraz ileri atayım arkadaşlar. Neden ona oturmuyorsunuz diye sorabilirsiniz. Hadi açıkla. Çok da mantıklı hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani random bir sandalyeye oturdum. Ya. It's my plan and I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. Ya bak bana ihtiyacın, cihan, Bahadır, ya, evet, bana ihtiyacın var. Bahadır anlatabiliyor muyum? Ya asal senin bana ihtiyacın var. You know. Daha su doldurayım. Demek yakında söyleyeceksin ha planı. Yakında. This is the way. This is the way. Hey, Leo, you didn't really have an escape plan, did you? What are you <laughs> talking about? Of course I did. <laughs> you had an idea. I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. Ben don't know about Ya biraz dokunmuş adam. Ya Vincent benim. A little Burada bu konuşmadan bir tek onu çıkardı daha bizi tutmemiş sağ Siz hala alt yazı mı okuyorsunuz? Fred Karda badı mı sandaltı yazın? Var var. What's up Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. arkadaşlar. Burada sigara değerli. Ya nereden biliyon kaç kere gittin? <gülüyor> Onu belki her hafta gidiyorum hey, falan. Fred, oh, orada para da değil orada. Got a yani para <gülüyor> bir yapmaz. Önemli olan hep şey <gülüyor> bir dünyası var mı? Evet <gülüyor> ne <gülüyor> <gülüyor> <benden karıştı. gülüyor> Olsun oğlum. Son bir dünyası yok mu sonuçta? Var. <gülüyor> <Evet>. Mesela <gülüyor> forestte <gülüyor> şey yapmıyorlar <muyum gülüyor> mı? Hey, alabiliriz parayı. Ya. Evet. Ama finalde. All right. Evet. Diğer tarafta da ada kısmında da bomba falan yapabiliyorduk. Şuna mı konuşalım Sa. I hear you're the guy who knows how to get things around here. yapamıyorum. We out of this shithole. You're a funny guy. What's your name? I'm Vincent. Well, Vincent, let me put it to you like this. You better get used to this shit hole, there's no way out. not alive. Canlı çıkamazsın. Gelde temizeye yardım et bağlar. Ya yapsam mı bilemedim. Sizi güzel siliyorum zaten. Ya bırak ya. Ha gerçi geldiğini <gülüyor> silmiyorsunuz. Mesela kırma var. Kırayım mı? Kırmayı nasıl deflayalım? Evet, kırma tuşu hangi tuş? Aa, kırma tuşu. <gülüyor> evet tamam. Ama kırarsan çatıya sen çıkarsın. Yani. Öyle miydi? Sen kır. Bilmiyorum ki. <gülüyor> Yaa kırıldı. Ah be. <gülüyor> ah be. <gülüyor> Nasıl oldu öyle? Allah Allah. Hiçbir fikrim yok. Hemen de kırıldı. Eskimiş bunlar. Ne biraz etraftakilerle konuşayım. Ne haber Gert? Nasılsın? Acı. Neyse. Ne çatıya asfalt mı atıyoruz abi? Bu ne böyle? that thing anyway over there yeah how the hell are you gonna get up there you're welcome need to distract that guard then we'll be up there in no time yeah how are you gonna do that because I'm doing it's sure it's my first time hi don't worry about her I'll take care of it Badır Sentepe'ye çıkmaya doğru gitmen lazım. Ben bunları oyalayacağım. Oh, beni izle. Öyle bir, <gülüyor> bir <gülüyor> mükemmel bir plan yapacağım bu arada. Sadece temizlik mi yapabiliyorum? Adı lan. <gülüyor> hey, my broom is broken. Bürgende kırıldı. All right. Rastgele bir yer girmiş. Oh oh oh gardiyan. Sh birader. Gel. <gülüyor> gel gel gel gel buraya gelman lazım. Evet evet dur nereye geliyorum? Neredesin? Koç, koş koş koş. Oh, o neredesin? Görmüyorum. Düz yürü. Bak ya bu arada tüm her pisliğe de basmıştım. Tüm üstüne başına Bulaştı o şu an. Bak ne yapıyorsun? ben burada adamla konuşmuyorum. Şimdi yapabiliyordum. Şimdi yapabiliyordum. Şimdi yapabiliyordum. Şimdi yapabiliyordum. Şimdi yapabiliyordum. Şimdi yapabiliyordum. Şimdi yapabiliyordum. Şimdi yapabiliyordum. Şimdi yapabiliyordum. Şimdi yapabiliyordum. Şimdi Tamam, Bir de kat çektirebilir şey misin yani, bağda? Altın oh, da geldi bak buraya bakıyor. Ağam sus. Hey, can I ask you something? What's up? Look, isn't being a prison guard almost like being in prison? Yok şey yok <gülüyor> bir şey. O da bakma. Are Lan Nereye gidiyorsun? Ah, nereye gitmem gerekiyor? Come ha. on man, I'm just trying to strike up a conversation here. And who said I wanted one? All right, all right, I'll leave you alone. You better. Ya biz orada iyilik yapmaya çalışıyoruz. Guard'ın bize verdiği tepkiye bak. Okay, need to find a way back out again. в курсе it's locked benson let me out şkarla beni bu olur mu ki kırar mı ki böyle bir şey ya hiç fikrim yok dandikse kırar ama ya dandik, dandik tabii ki de kilit yerde duruyor <gülüyor> kimse kontrol etmeyecek Şş, salla salla bir şey durmuyor duran bir şey yok bağdır sen yanlış görüyorsun Ya ilerle olsun ha. İşe çıkardı. What's up, Fred? Got something special for you to read. Hope you like it. Sure I will. Abi onu öyle sallamazsan mı acaba? Dostum ben sallarım ve kimse fark etmez. Ben sallarım. bir dakika ben direkt işe koyuldum. Dur sen de bir boşla Başla Başla ben bakıyorum ekrana. Işte. Ha direkt şu şekilde bakış atıyorum. Dur dur tam çalışma şimdi bekle. Ya burada çok yanacakmışız gibi geliyor. Ne olur yanmayalım. Excuse me. What? Lafa tutma ya. Ee, şu anda lafa tutmana gerek yok. Şey de değil. What are you doing up this late? Sanan, I'm busting my balls, man. I'm not doing anything. Sanan dedi, Sanan dedi. Ya hep burun farkına kaçıyor bu meseleler. Bahadır işe koyuyorum, haber ver abi. Abi o burunla kaçamazdır, abi. Hızlı ol. Ne oldu? Böyle mi yapacağız? Senin taraftan geliyor. Ayrıl. Dostum bir şarkıdan utanıyorum. Bakmaz mısın? Hadi. Kalabalık önünde iş yapmak sevmiyorum. Hadi. Ayrıl e my You got to sleep. Bilmeye Oğlum gitsem... ben suçlu bir adam lan. Ben kaçta yatacağıma sen karar veremezsin. Hayırdır? <gülüyor> ha belki de verebiliyordun. İyi olsam burada olmam Çok zaten. Ha, biri daha mı geliyor? Geldi geldi. Oo hadi hadi. Go to bed Her birine böyle baksana gerçekten tek ayakta biz varız. Belki de tamam. Başla başla başla başla. Bak Bahadır izle, izle, izle, izle. Şimdi nasıl bir şey hemen hallediyorum. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yok ettim. Ya 20 tane o şey çektikten sonrasında bunu. Haydi haydi, i̇şte sinan kendini bas bas bas bas bas bas bas bas geliyor. Çok mu yakın? Ama yakın. Adam benim tarafta. Bırak dediğim zaman bırakamam. Tamam tamam. Dikkatini dağıtayım mı? Yok yok. Ya her seferinde de sorgulama mi? git git git. I Arka arkaya geliyorlar anasını satıyor. Ah namusuzluk da ya. Hadi hadi. Ya bir de feneri tutuyor suratıma, beynime. Go to sleep. Sallar falan arkada bizlerde. Amavay. Muhatap olmayayım diye zındırmadım mı? Yani yine konuştu yine konuştu anlamadım. Başla abi. Başla, başla etrafta. Başla abi. İzle. Şimdi. Hemen yok ediyorum. Ooo yarıda başladı güzel. Tabii, tabii tabii. Sıfırlasa var ya kafayı yerden. Yok canım neden sıfırlasın o kadar bir kısmını halletmişim şimdi. Oooo. Bas bas bas bas bas bas bas bas. Geldi. Bir ses duydun mu yok. Bahadır? Duymadım. Yok yok hiçbir şey duymadım. Uzatıyor mal abi. Dur <gülüyor> dur. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> <gülüyor> Hacım <gülüyor> bunu sen al. Yerde buldum. Bu tehlikelidir. Go Ya sana mı soracağım? Hadi. Hadi aslan kaybol. Bekle, Var bekle. Bir gelen gelen... Diğer adam da gelecek. Bekle. Diğer adam gelmiyor gibi. Tam veriyorum. Hadi. Ver abi. Bas abi. Aynen. Tamam etrafı kolla. Başlayayım mı? Başla, başla, başla, başla, başla, başla. <gülüyor> bas, bas çek, bas çek, bas çek yaptın değil mi? Aynen. Badr hazırlan. Bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak. Q, Q, Q. Adamla konuşsa? Adam tamam, konuşmak konuşma. istiyor. Hey guard, what do you want? Yok yok, güya bas iptal et. Ne kadar kazanıyorsun? I'm going to ask a question. What now? Harcamalar, harcamalar. Asım, I'd rather more than you make being a prisoner. Now go to bed. to sleep. Kardeşim tuvalete kalktık. ya. Her seferinde hesap mı vereceğiz? Ya, yetişti <gülüyor> abi. Geliyor, geliyor, geliyor. Dur, dur. Hadi dayıcım sen de git. Bak. Yüz Şu karşıdaki koğuşlar daha tehlikeliymiş. Oralara baksa. Bu arada harbiden de öyle ya. BADER BAAAAŞLA. Hızlı hızlı iki tanesini çıkar abi. WSSD WSSD WSSD WSSD. Bırak abi. Selam Ya uyuyorum ne yapmam? Lan ya. Resmen... abi çok yatmayacağım birader. Sürekli geziniyorum. Bir sıkıl kitap oku. Bir şeyler yaptım. Hayır hayır hayır Bader. Yapmayalım. Yok yok. Abi <gülüyor> tuvaletteyim ya şu an. Bir şey Bari Sakın başla sakın başlama. Başla bu adam geri dönecek. Hadi. Ya NPC'ye hadi NPC'ye. Başla Bahadır. Başla. Başla. Başla. başça. Bastım bastım. Bastım da olmuyor şöyle. E, E'ye basacaksın Yani ikonu. W A C D, W A C D, W A C D, W A C D, W A C D, W A C D. Diğer tarafa bak. Diğer tarafa bak. Diğer tarafa bak. Yok yok sıkıntı yok. Hadi hallettin. Şimdi E'ye bas. Bas bas bas bas bas bas bas tık Tık tık tık tık tık tık. Siri Bahadır seri. Vardır, seri. Abi, o 20'yi yaparkenki gibi düşündüm. Geldi. Q Q Q Q Q Q Badr Q Q Q Badr Ya senin ben var ya. <gülüyor> Kardeşim tuvalet bozulmuş onu onardım. Yok bir ya, şey. Ya bu arada var ya. <gülüyor> görmedim, neden köle basmadın Badr? Neden basmadın oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Abi biterim diye ya. Ya onu nasıl bitireceksin? Delirdin mi? Hayır hayır dur dur. Sana da gelecek o dur. Lan Bahadır. Dayı ne yapıyorsun? Ya yani her seferinde şunu yüzüme tut basan mı acaba? Başla. Başla abi. Hadi abi Sonic gibi. Senin adam gelmeye başladı. <gülüyor> çok çok bas bas bas bas. Bas, bas hadi Bahadır. Bahadır bırakmaya hazırlan bırakmaya hazırlan bırak bırak bırak Oğlum ben geldiğinde sen de işiyorsun ha? öyle iş olur Bahadır <gülüyor> Ya adam Ama gelme sıklıkları adam. arttı galiba şu an. Evet evet biraz şuzlu geldi bu eleman Diğer tarafa baksana Badır başla Başla Ben bakıyorum sen rahat ol Bunu yaptın Bitti abi. Bas abi seri bas, bader senin parmağını titreterek telek bas. Pop pop pop pop abi. Diğer tarafa bak, kendine bakma. Atwood. Gardiyan var dem Arkadius. Elia. <gülüyor> yeah. Lan ne güzel yaptın adam. All right. Let's wait until the lights go out. E, biz büyüyünce gardiyanlar da mı uyuyor? Guardiyanlar da insan şey. Herhalde onlar duyuyordur, bilmiyorum. Gece gelenler vardır ya mutlaka. Vardır. Ready? Yeah. Okay. E <gülüyor> W Ah, it's disgusting. Hadi hadi ilerle. Ah, tamam. Saat. iş bende. Bağdır. Bu iş bende. Pop pop pop pop. Burada bir yerlere çıktım. Arkandayım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya yalnız verdiğin anda yolumu kapatmasan. <gülüyor> Şimdi. Ah. Onu durdurmamız Vincent, gerekti here, Hadi oğlum Asıl Bu tamam. Diğer taraflarda başka bir şey var mı? Ya yeah, tamam Aa bugün mü çıkacağız buradan? Bilmiyorum ki. Yap bakalım. Hey, I can't hold us Don't let pardon, benim orada E'ye de bastım. Ya ne kadar Öldüm abi. Bahadır bir canın daha var. Bebiyordum, bana istemek oradaki yasal etişin hey alma gelmedi dedi aslında. Ama bu defa güvenmadım abi. Hayır güvenmiyorum. Hızlı geçeceğim birader. Hey, I can't hold this forever. Don't let it go. You shot down the fan from where you are. Come on, help me. Başka bir şey mi yapmam gerekiyor? ekabı şey Aga kim bilir neleri? Tamam, <gülüyor> Birilerimizi seviyor değil mi? Ya onca Tek başına açamıyor musun? Tek başına aç. <gülüyor> E, bu ne? Şimdi baklayacağız. Biraz bir oldu. We're gonna need something to get down there. Yeah, we do. Hold on. Over Ne var orada abi? Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. All right. Let hear it. Okay, we need to find a way into this room. Once we do that, we can Church get the functions. sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? The guard will inspect it and then bring it to the back room. What do you mean Adam Burno onayladı. Burnum bile onaylama heyeti Arkadaşlar, bugünlük buralaya kadar geldik, çamaşırhaneye kadar geldik. Bir sonraki bölümde herhalde artık işler daha da ilerlemiş olur. Beğendiyseniz arkadaşlar, yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. ben... Çan açmayı unutmayın arkadaşlar. Neyi açtın? Çan. Çan, çan. Çanı açın ha, çan güzel bir şey. Çan Çanı açtığınızda arkadaşlar, YouTube size her ay 5 milyon dolar veriyor. Ya vermiyor ama açtığınızda <gülüyor> biz o kadar mutlu olabiliriz. Evet 5 milyon dolar almış kadar mutlu oluyorsun. <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.